Merhaba, 6 videodan oluşan bu seriyi Haklara Destek Programı hakkında bilgi vermek üzere sizler için hazırladık. Haklara Destek Programı, vakıf, dernek ve kar amacı gütmeyen kooperatifleri desteklemeye hedefleyen bir destek programıdır. Hafıza Merkezi ve Henrik Bölschriftung olarak ikinci kez Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Finansmanı ile Türkiye'deki küçük ölçekli hak örgütlerine ve taban örgütlere kurumsal hibe ile birlikte kapasite gelişim desteği sağlayacağız. Hakları destek programını kurgularken insan hakları çalışan değil, hak temelli faaliyetler gösteren örgütler ifadesini kullanmaya çalışıyoruz. Altını çizmek isteriz ki bu programın temel amacı kurumlara proje temelli hibe desteği vermek değil. Hak mücadelesi yürüten ve bahsettiğimiz kriterlere uygun bir örgütseniz, hem kurumsal hibe desteğinin sağlanacağı, hem de örgütünüzün kapasitesini kurumun ihtiyaçları doğrultusunda arttırabileceğiniz Hakları Destek Programına başvurularınızı bekliyoruz.